Selam koç burcu arkadaşlarım nasılsınız sevgili koçlar ateşlerden koçlar efendim sizler için şöyle 2020 12 aylık genel yorum yapacağım sevgili arkadaşlarım büyük fincanımla yapacağım bunu öncesinde tabi açılımıma başlamadan öncesinde sizlere oranında yıllıkları yüklendi sevgili arkadaşlar Çay falı, aşk hayatınız kanalıma bekliyorum Şengül'ün sihirli falları kanalına bekliyorum benim olduğum her yeri sizleri bekliyorum sevgili benim ebedi oyun arkadaşlarım olan Koç burcu arkadaşlarım. işin pratik yolunu buluverdim verdim. Öyle yapıyorum, olayı bitiriyorum. Evet, sizler için şöyle genel yorum yapacağım bakayım. 2020 yılında benim sevgili ebedi oyun arkadaşım olan Koç burcu arkadaşlarım neler bekliyormuş? Ne de olsa genel yorum sevgili arkadaşlar derken. Hmm, iyi. 2020 yılında sevgi benim şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar, kendi sözümü kesiyorum. Şimdi ben falı açtığımda gözüme ne takılıyorsa ben oradan giriş yapıyorum. Benim sıram yok. Gözüme takılan neyse o. Güzel. Nazarınız olacak. Bayağı da bir olacak. Çünkü ok gibi fırlamış durumda nazarınız. Siz onu tam görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Sevgili Burcu arkadaşlarım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bence nazar güzel bir şey. Bir yerde düşünürsek güzel bir şey. Niçin? Bal yapmayan arıya kim bakar? Meyve vermeyen ağaca kim taş atar? Bu nedir? Sizlerin doğru yolda olduğunuzu göstermektedir. Onlar nazarı değdirir, siz göndermesini bilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Böyle giriş yapmak istedim. Koç burcu arkadaşlarım için şöyle bir bakalım, şekillere bir bakalım bakayım. Benim Koç burcu arkadaşlarımı neler bekliyormuş? Hmm, güzel, güzel, fena değil sevgili arkadaşlarım. Balıklarınız biraz küçükler ama olsun. Küçüğü büyüğü olmaz. Kısmet kısmettir. Sevgili arkadaşlar baya iyi balıklarınız var 2020 yılında 12 aylıktır sevgili arkadaşlar tabu bir ay içerisinde olacak diye bir şey yok 12 aya pay ediyoruz yani bakayım benim sevgili koç burcu arkadaşlarım iyi balıklarınız var bir tane de büyük balığınız var şansınız iyi fena değil sevgili koç burcu arkadaşlarımın iş hayatından şöyle bir giriş yapalım bakalım şimdi iş hayatınız güzel çıkmış Genel olarak bakıldığında sevgili koç burcu arkadaşım iş hayatınız güzel çıkmış öyle yıkımlar batmalar iflaslar görülmüyor çok güzel çıkmış tam tersi patronlarınızla sıkıntınız mı var örnek veriyorum uzlaşma yapacaksınız anlaşacaksınız barış sağlayacaksınız ortaklarınızla mı sıkıntınız var örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım uzlaşmaya varacaksınız bir yerden sonra sıkıntıları düzeltmeye çalışacaksınız böyle bir şeyler çıkmış sizde iş hayatınız güzel Harika. Kurtuluşa gideceksiniz. iş hayatınızdaki sıkıntılar, olumsuzluklar her neyse genele söylüyorum. İş hayatınız güzel çıkmış. Aşk hayatınızın geneline, koç burcunun geneline bakıldığında 3 insandan ikisi harika çıkmış. Bir tanesi biraz üzgün çıkmış. E ne de olsa genel değil mi canlar? Bütün binlerce, milyonlarca koç burcu lay, lay lum, çok mutlu olacak diyemeyiz. Ama çoğunluk süper çıkmış aşk hayatınızda. Evlilikler çok fazla çıkmış sizin 2020 yılında iletişiminiz çok fazla olacak aşk hayatınızla alakalı sevgili arkadaşlarım ekslerde küslerde platoniklerde bekarlarda bekarlarda çok evlilik çıkmış 2020 yılında bu da çok güzel evliler mükemmel görülüyor. Hatta da daha da sürprizler de gelecek daha yani sürpriz derken böyle hani mutluluk gelecek yuvanıza sevgili koç burcu arkadaşımın evlileri güzel harika süper çıkmış o tamam biraz üzüntüsü olan bir tane arkadaşım var bir tane derken bir değil tabii ki de bu bu bir değil nedir yüzde yirmi veya otuz civarı. Koç Burcu arkadaşımız biraz anılara gidebilir Eksiyle barışamayabilir Veya küçük çaplı bir sıkıntı yaşayabilir Aşk hayatıyla alakalı o kadar mutlaka naneler hayatımızda olacaktır Onu geçelim ama çoğunluğu süper Süper evliler mükemmel çıkmış Ekslerde barışmaya çok yöneleceksiniz 2020 yılında uzlaşmak isteyeceksiniz Barışmak isteyeceksiniz ekslerinizle Çoğunuz yine aynı çıkmış o da güzel süper yoğun duygular duyacak koç burcu genel olarak sevgili arkadaşlar yoğun duygular taşıyacaksınız yoğun duygularda olacaksınız ya nefret duyacaksın ya sevgi ama yoğun duyacaksın onu da söyleyeyim sevgili kardeşim diyeceksin ki şengül benim 2020 yılında beklentim gerçekleşecek mi ilk etapta beklentiniz gerçekleşmeyecek sevgili koç burcu arkadaşım güzel insanlar Şöyle ki hani 2020'ye girdik ha diye bu gerçekleşmeyecek. Daha çok izlerini yılın yarısından sonrasında burada göstermekte. Bir anda olmayacak. Biraz da siz planlı programlı hareket ederek biraz böyle isteklerinizi, beklentilerinizi elde etmeye çalışacaksınız. Onu da söyleyeyim şimdi. Olacak diye de atmak istemiyorum canlar. Neyse o olmalı. Gerçeğini söyleyeceğiz biraz da bazı şeyler gizemde kalacak 2020 yılında hani merak ettiğiniz şeyleri biraz öğrenemeyebilirsiniz acaba ben şanslı mıyım örneğin işte ben şunu istiyorum bunu ben alabilir miyim gibi bu tür şeylerinizi ben size pek söyleyemeyeceğim gizemde kalmış karanlıkta kalmış sevgili koç burcu arkadaşlarım sıkmayın canınızı her şeyin hayırlısı ama haber akışınız güzel akım düzenli bir şekilde size gelecek olumlu ya da olumsuz güzel haberler alacaksınız sevgili koç burcu arkadaşlarım ve o aldığınız haberlere de güvenebilirsiniz temiz kuşlar temiz çıkmış o da çok güzel şanslarınız var balıklarınız var temiz yollarınız var pek uzun vadeli sizlere yollar çıkmamış yollarınız genelde burada hep kısa kısa çıkmış aşk hayatıyla da olsa iş hayatınızla da olsa tertemiz çıkmış sonuç itibariyle gideceksiniz hayırlısıyla da geriye dönüşü yapacaksınız sevgili koç burcu arkadaşlarım kısmetleriniz var evlilikler çok fazla verilmiş sizlerde sevgili koç burcu arkadaşlarım hiç sıkıntı etmeyin her şeyin hayırlısı gelelim sizin yıllık maddi bütçenize aylık olarak cüzdan eve giren bütçenizden söz ediyorum sevgili arkadaşlar burada da biraz sıkıntı görülüyor. Aylık bütçede sıkıntı görülüyor. Şöyle sıkıntı görülüyor. 3 insandan biri iyi, ikisi sıkıntılı. Biri tamamen kısıtlı, el ayak bağlı, iki adım gidemiyor. Diğeri de hayal kırıklığı içerisinde. Sevgili Koç burcu arkadaşları, biraz böyle bütçemizi 2020 yılı içerisinde lütfen dikkat edelim. Ne de olsa hani burcun geneli bu. Burcun genelinde bunu söylüyorum. Böyle bir durum çıkmış ama sağlığınız güzel, sağlık fena değil. Sağlığınızda şöyle bir şey var, biraz sinirli olacak benim bazı Koç Burcu arkadaşlarım, biraz da hamulesiz olacaklar, biraz da böyle bir baş ağrılarınız, bazı anlaşmazlıktan veya sinirden dolayı hafif çaplı baş ağrılarınız meydana gelecek. Bazı arkadaşlarım ise kötü alışkanlıklarını bırakmak isteyecekler. Örneğin sigara, alkol gibi. Ben sağlığıma bakacağım duygusuna sahip olacaklar bu da güzel bu da harika gelelim sevgili koç burcu arkadaşlarım diyelim ki kredi çektiler değil mi 2020 yılında şengül biz bunu ödeyecek miyiz 2020 yılında bu borçlar bitiyor mu şimdi bir anda bitmeyecek bu borçlar sevgili arkadaşlarım bir anda bitiyor görülmüyor biraz daha zamanınız var ama yine söyleyeceğim sizlere yılın yarısından sonra yavaş yavaş bir feraha doğru gideceksiniz sevgili koç burcu arkadaşım ağır borcu olan arkadaşlarım için söylüyorum biraz böyle bir hafiften tabii ki o 6 aylık süreçte sıkıntılar görülüyor ne yapıyoruz böyle zamanda biraz daha dikkatli hareket edeceğiz bütçemizi ona göre ayarlayacağız sevgili arkadaşlarım böyle bir durum görülüyor ne de olsa koç burcunun genelidir benden size söylemesi ama şansınız yok mu tabii ki de şanslarınız var Sevgili arkadaşlar bakın burada da bir şey var. 2020'ye girerken bir piyango neden çıkmasın tamam. Şöyle söyleyeyim hani piyangoda taş çatlasa 4 kişiye çıkıyor değil mi? Çeyrek olarak düşünürsek. Onu da geçtim. Küçük çaplı ikramiyelerinden gelebilir. Bakın burada bir şey var. Veya onu geçtik. 2020 yılı 12 aylık süreç. Az bir zaman değil bir yıl hiç beklemediğiniz yerden elinize bir şeyler geçebilir sevgili arkadaşlarım. Nedir? Miras geçebilir. Geçmişten gelen bir hak sizin elinize geçebilir. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, benim ebedi oyun arkadaşlarım sıkmıyorsunuz. Canınızı var burada. Küçük çaplı da olsa iki tane küçük, bir tane büyük şansınız var 2020 yılı içerisinde. İnşallah gönül ister ki bütün Koç Burcu arkadaşlarımız bu şanstan yararlansınlar. Şimdi evet var güzel ha harika bakın şimdi böyle yapınca peçete sıvıyı çekiyor tutmayı sevmiyorum arkadaşlar akmıyor bir türlü akmıyor öyle yapmaktansa ben de işin kolayını böyle buldum onu da öncelikle anlatayım şimdi şu görmüş olduğunuz sevgili Koç Burcu arkadaşlarım şu küçücük yuvarlak bizim ya buramızdır yani iç dünyamız ya da hane içimiz özelimiz. Dışarısı ise şu çevre dışarıdan gelecek. Hayatımıza olumlu ya da olumsuz etkiler. Dış dünya tek kelime bu. Ama dışarısı ne kadar sizlere sıkıntı etki verse de uzun balığınız burada da çıkmış. Sevgili kaç burcu arkadaşlarım. Hmm, onun da harfi de çıkmış burada zaten. O arkadaşımızın harfini de vereceğim. Önce şu kısmı size anlatayım. Bakın iç dünyanızda özelinizde güzellikler geliyor dışarısı ne kadar sıkıntı size vermeye çalışsa da demek ki bizim özelimiz ev hayatımız çok önemli değil mi canlar evdeki huzur yuvadaki huzur bambaşka buyurun yakından göstereceğim canlar ağacınızı görün şu ağacınız daha yeni çıkıyor bir de yan taraftaki ağacınızı görün dışarısının hiç önemi yok önemli olan ev hayatımız, özelimiz evdeki huzurumuz bu demek oluyor ki benim koç burcu arkadaşım nasıl da hemen yansıdı buyurun gördünüz mü ne dedim ben az önce burada evliler koç burcu arkadaşlarımın evlilerinin yüzde sekseni mükemmel çıkmış işte hane içimiz gördünüz mü sevgili arkadaşlarım birinci ağaç yetmiyor ikinci geliyor huzur var huzur artı Şurada da ince uzun bir balığınız var. Bu balıkta tabi ki adında F harfi olan sevgili Koç burcu arkadaşlarımıza ait. Hemen kuyruk kısmında göstereyim size F harfini. Bilmiyorum sizler görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Biraz tutmaya çalıştım ama videoyu dondurduğunuz görürsünüz. F harfi, adında F harfi olan arkadaşlarımıza Ince uzun, adeta kılıç balığı gibi, yılan balığı gibi balığınız var, şansınız var sevgili arkadaşlar. Bir miktar sıkıntılar yok mu? Tabii ki de var. Bütçemize dikkat edeceğiz, borçlara dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlarım. İş hayatınız mükemmel çıktı. Ev hayatınızda huzur olacak, mutluluk olacak 2020 yılında. Sevgili arkadaşlarım güzel koç burçlarım hiç sıkıntı etmeyin bakın hemen çöpü atacağız derken az önce atmadım gerçi atsam da sizin kaderinizden bu silinmiyor sevgili koç burçları bir de böyle de bir şey var ben onu ne kadar buraya atsam da o kaderi siz yaşayacaksınız toplu şey gitmedi gördünüz mü atmadım da zaten çeviriyorum Toplu şeyin kenarındaki ağacınızı görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım ben genelde çam ağacı derim ama ağacın çamıma mı olmaz <gülüyor> buyurun gördünüz mü 3. Murat geliyor ben daha size ne diyeyim ne kadar güzel ah be koç burçlarım yine de bakmayın siz güzel şeyler sizi bekliyor huzur bekliyor hadi bakalım bir dünyada evlilik çıkmış sizde sevgili arkadaşlar çok evlilikler var Barışlarınız var sevgili arkadaşlarım. Ve işin sonunda gerçekten kader mi kader? Ama yani öncelikle şu sıkıntı içinde olan, baya büyük sorunları olan, sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, açık ve net söylüyorum, şu ilk 6 ayı lütfen atlatır mısınız? Hayırlısıyla şunu bir atlatır mısınız? Atlatın şu ilk ayı. İlk ayda zaten sıkıntısı olup, belki çok nadiren, yüzüne kader gülmüş insanlar vardır. Genelde sıkıntı içinde olan, borç harç içinde olan arkadaşlarımız yılın yarısından sonra açılıma gitmiştir Buyurun, işte onlar bunlar bakın ağaçlar geliyor toplu halde ağaçlarınız geliyor murat geliyor sevgili arkadaşlar iç huzurumuz gelecek daha ne olsun ah benim koç burcu arkadaşlarım lütfen gözyaşı dökmeyelim içten içe gözyaşı belli etmiyoruz değil mi sevgili koç burcu arkadaşım içimizi akıtıyoruz yapmayalım Temiz dünyamızı kirletmeyelim bakın iç dünyamız ne hale geliyor. Gizliden gizliden göz yaşı döken Koç burcu arkadaşlarım var. Her şeyin hayırlısı lütfen içimizi kirletmeyelim. Bakın bu bir mesajdır. İçiniz ne kadar temiz. Koç burçları temiz insanlardır. Kötü insan değillerdir. Niyetleri kötü değildir. Bakın şu göz yaşlarınızı görün. İç dünyanızı kirletiyorsunuz, karartıyorsunuz. Karartma yok. Umudumuzu yitirmiyoruz Her şeyin hayırlısı bakın Bolca ağaçlarınız çıktı Biraz küçükler ama olsun Burada da çok balıklarınız var Hiç merak etmeyin Koskoca 12 ay Hep kötü geçer mi işte buyurun Barışlar geliyor Birbirimizi kabulleneceğiz İlişkilerimizi düzelteceğiz Hane içi huzur geliyor Küskünlükleri aradan kaldıracağız güneş gibi parlayacağız sevgili arkadaşlar muratlar geliyor, atlar geliyor bebekler geliyor, daha ne olsun ah benim koç burcu arkadaşım bir anda bir şey hadiye diye erişilmiyor sevgili arkadaşlar, ay buyurun ardından da buyurun ne kadar iyi niyetli koç burçları, buyurun işte onlar ateşlerden benim ebedi oyun arkadaşlarımlar buyurun doyum gelecek doyum biraz sabır, lütfen birazcık sabır, sevgili arkadaşlarım birazcık sabır ne kadar bakın işte gördünüz mü? Şanslı yere gideceksiniz der. Şu kartımız. Şimdi bazı arkadaşlar yazmıştı. A o çok fırsatlar. Neyse bazı arkadaşlar bırakalım şimdi işimize bakalım. Buyurun. İş hayatımız demiştim sizlere sevgili arkadaşlarım. İş hayatımız çok güzel çıkmış. Çünkü çevrenizde çalışan arkadaşlarımın çevresinde... Küçüklü büyüklü balıklar çok çıkmış. Bu da nedir? İş hayatınızın güzel olacağını söyler balıklar. Bize paradan söz eder sevgili arkadaşlarım. Sıkıntılar hep bitiyor mu? Tabii ki de bitmiyor. Bir tanenin hiç önemi yok. Önemli olan çoğunluk. Bakın çoğunluğu aydınlattınız. Değişim geliyor. Sürprizler geliyor. Fırsatlar yakalayacaksınız. İş arayanlar veya iş başvurusu yaptınız. İletişim gelecek. Buyurun. Gel başla diyecekler. Daha ne olsun sevgili koç burcu arkadaşlarım iş hayatınız mükemmel çıktı güzel bakalım aşk hayatınıza hayaller var etki altındasınız ama şöyle de bir şey var şimdi sizin de etkiniz altında olanlar var sevgili arkadaşlarım buyurun üzgün olan koç burcu arkadaşım bu 3 kişiden ikisi mükemmel çıkmış biri böyle üzüntülü kalbi kırgın, boynu bükük bir vaziyette çıkmış ama hiç gerek yok bakın doyum var doyum iyi niyet var kalbini kırma boşver içine gizli gizli gözyaşı akıtma benim güzel koç burcu arkadaşım ya hayatımız kaderimiz her şey evrenin elinde anlamıza ne yazıldıysa onu yaşayacağız sevgili arkadaşlar bakın tabi burada bırakmayacağım koyacağım daha üstüne kart ben kötü kartta bırakmam sevgili arkadaşlarım birileri sizin Cazibeniz altında artı kalp geldi gördüğünüz gibi şok geldi gözyaşı üzüntü geldi geldi mi geldi kim yapıyor şeytan da yapabilir çünkü burada şeytan birilerinin arasına giriyor hani 12 aylık süreç bu kişi sevgiliniz aranıza girmeye çalışır eşinizle aranıza girmeye çalışır lütfen bunlar uyarıdır mesajdır Sevgili koç burcu arkadaşlarım şu güzellik bozulmasın tamam bak siz böylesiniz şu anda bu bozulmasın şimdi ne yapıyoruz bozulmaması için kötü alışkanlıklardan kurtulacağız hayatımızdan kötüleri sileceğiz süpüreceğiz uzak duracağız onlardan tek kelime kartımız kötü alışkanlıklardan kurtulacaksın der sevgili koç burcu arkadaşlarım onlar iyi niyetli saf insanlardır değil mi canlarım benim ya bizler saf insanlarız e, safız, iyi niyetliyiz ama iyi niyetimizi ne yazık ki sömürüyorlar. Bunlara karşı da dikkatli olmak lazım canlarım benim. Şu vaziyet bozulmasın. İşte buyurun. Ardından ne yapıyorsunuz? Tıpkı söylediğim gibi. Ne yapıyorsunuz canlar? Sevgili Koç Burcu arkadaşım, şu şeytanı kovmak için. Kötü alışkanlıklardan kurtulacaksın, kötüleri sileceksin hayatından. Üzüntüyü atacaksın, seveceksin, sevileceksin. Bunu nasıl yapıyorsun? Kaderi değiştirerek. Kaderi nasıl değiştireceksin? Önce bir sezeceksin diyor. Sezeceksin. Kimin ne mal olduğunu öğrendiğin an hemen kaderi değiştir diyor. Yani o insana yolu göstereceksin. Bitti. Bakın bütün hepinize söylüyorum bunu. Aşk hayatı. Ha, ilişkileriniz. Sadece tek koç burcu arkadaşıma evliye söylemiyorum. Platonik de içinde dahil. Bekarlarda dahil. Arkadaşım hepiniz içinde dahilsiniz. Güzel kardeşlerim. Anlatabildim mi? Bitti. Hemen değil. Önce bir sezeceksin kiminle mal olduğunu. Sezdin mi? Hemen kaderi değiştireceksinler. Bu kartımı sevgili arkadaşlarım. Ardından buyurun. Seveceksin, sevileceksin. Bu kadar basit. Sabırla. Evet sabırla ne yapacaksınız gözleriniz mi görmüyor elinizden ayağınızdan belinizden mi rahatsızsınız arayışa geçeceksin mücadele edeceksin 12 aylık süreçte bakın ailenizden de yardımlar var sevgilinizden yardım var eşinizden yardım var dost zannettiklerinizden yardım var veya çevrenizden yardım var öyle herkesi de kötü görmeyelim Tabii ki insan olan insan da var ne yapıyoruz? Mikroplarla mücadele edeceğiz. 12 ay içerisinde şu an buradaki mücadele bunlar parazit, mikroplar. Bunlarda da sizsiniz sevgili koçburçları. Mücadele edeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Mikroplardan kurtulacaksın. Nasıl kurtulacaksın? Sabırla. Nereden rahatsızlığınız varsa. Sıkıntın neyse bunu atacaksın mücadeleyle. Evren de yardım ediyor. Aile desteği de var. Daha ne olsun? Sezeceksin. Kendine güveneceksin. Bitti. Allah'a güveneceksin sevgili koç burcu arkadaşım 12 aylık süreçtir evet ne diyormuş işte buyurun bunları yaptığın takdirde diyor meleğin başardığının resmidir diyor buyurun başardın koç burcu işin sonunda başardın hadi bakalım artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart koç burcu diyor daha ne desin melekler Allah aşkına ah benim koç burçlarım evet sevgili koç burcu arkadaşlarım 2020 yılının genel açılımının sonuna geldik sonunda sonunda bulduk hadi bakalım <gülüyor> efendim kapamadan öncesinde yine tekrar sizleri çayfalı aşk hayatımız kanalıma bekliyorum oranın da yıllıklarını yükledim sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Hiç sıkmayın canınızı, her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Kocaman öptüm, hadi bay.